Bu videoda trigonometrik fonksiyon ve özdeşlikler hakkındaki tüm bilgilerimizi kullanarak, şekildeki sarı çizginin, buradan başlayıp, buraya uzanan doğru parçasının uzunluğunu bulacağız. Hemen başlayalım. Sarı kenar buradaki dik üçgenin bir kenarı, böyle değil mi? Ve burada da alfa ve beta açılarımız var. Peki, alfa ve betanın toplamı olan bu açıyla skahı alırsam, Ünlü kısaltmamız Skah, Kokoh ve takako'dan bahsediyorum. Neydi Skah, Kokoh ve takako? Sinüs eşittir karşı bölü hipotenüs, Kosinüs eşittir komşu bölü hipotenüs ve Tanjant eşittir karşı bölü komşuydu. Skah, Kokoh ve takako. Peki sinüs ne oldu? Sinüs eşittir karşı bölü hipotenüs. Yani bu uzunluk bölü hipotenüs, alfa artı betanın sinüsüne eşit olur. Ve hipotenüs 1 olduğuna göre de, alfa artı betanın sinüsü, Sarı uzunluğa eşit olacak. Hemen not alalım. Sinüs alfa artı beta bu uzunluğa eşit. Yani uzunluk yerine bunu da hesaplayabiliriz. Tekrar ediyorum, sinüs alfa artı beta karşı kenar yani sarı kenar bölü hipotenüste eşit. Hipotenüste 1 olduğu için, sarı kenar alfa artı betanın sinüsüne eşit oluyor. Şahane! O halde alfa artı beta'nın sinüsünü hesaplayabilirsek, sorunun cevabını da vermiş olacağız. Trigonometrik özdeşlikleri düşünürseniz, sinüs alfa artı beta'yı göstermenin başka bir yolu olduğunu da hatırlarsınız. Bu, sinüs alfa çarpı kosinüs beta artı kosinüs alfa çarpı sinüs beta'ya eşittir. Bunların ikisinin bir alakası olmadığı için araya çizgi çiziyorum. Evet, sinüs alfa artı beta'yı bu şekilde yazdık. Şimdi de sinüs alfa, kosinüs beta, kosinüs alfa ve sinüs beta'yı bulabilirsek, bunu hesaplayabileceğiz. Sinüs alfa ile başlayalım. Alfa burada. Sinüs alfa karşı bölü hipotenüs olduğu için 0,5 bölü 1'den 0,5 olacak. Evet, sinüs alfa yerine 0,5 yazdık. Kosinüs beta içinde, beta burada. Kosinüs komşu bölü hipotenüstür. Komşu kenar 0,6. Hipotenüs de 1. O halde kosinüs beta 0,6 bölü 1'den 0,6 olacak. Şahane. Sıra kosinüs alfada. Komşu karekök içinde 3 bölü 2. Bölü hipotenüs. Kokoh değil mi? Kosinüs komşu hipotenüs. Bu da demek ki karekök içinde 3 bölü 2. Son olarak sinüs beta karşı bölü hipotenüs'ten 0.8 oldu. Buradaki sadeleştirmeyi kolaylaştırmak için de 0.8 yerine 4 bölü 5 yazalım. Ve şimdi de işlemi yapalım. 0.5 çarpı 0.6 0.3 eder. Karekök içinde 3 bölü 2 çarpı 4 bölü 5 de 4'ü 2'ye bölersek 2 buluruz. Yani, 2 çarpı, karekök içinde 3, bölü 5 buluruz. Cevabımız bu. Ama burada ondalık sayı, burada da kesirli bir sayı olması iyi durmuyor, güzel durmuyor. Onun için ne yapalım? Hepsini rasyonel sayı olarak yazalım. 0,3, 3 bölü 10'dur. Artı, bunun da paydasını 10'a eşitlersek 4 karekök içinde 3 bölü 10 elde ederiz. 3 artı 4 karekök içinde 3 bölü 10 ve bitti. Sonucu bulduk.